Saat 5'te akşam oluyor. İnsanın üstüne doğru yürüyen bulutlarla. Yağmur taşıdıkları belli. Birçoğu elle tutulacak kadar alçaktan geliyorlar. Bizim odanın yüz mumluğu. Terzilerin gaz lambası yandı. Terziler, ıhlamır içiyorlar. Kış geldi demektir. Üşüyorum. Fakat kederli değilim. Yalnız bize mahsus bir imtiyazdır. Kış günleri hapishanede. Sade hapishanede değil. Bu kocaman... Bu ısınası, bu ısınacak dünyada Üşüyüp kederle olmamak